Merhabalar bu videomda Aralık ayının zorlu enerjilerinden bahsedeceğim. Özellikle e, zorlayıcı enerjilerin hakim olduğu günlerden bahsedeceğim ki Aralık ayı özellikle 2019'u bitirirken zorlu bir 2020'ye giriş yaparken tedbirli olalım arkadaşlar. Bu videonun bir benzerini yani Aralık ayının şanslı günlerini daha evvel çekmiştim. Eğer izlemediyseniz takip etmediyseniz mutlaka o videomu izlemenizi tavsiye ederim. Yukarıya belki e, linkini bırakırım. Bu noktada Aralık ayının şanslı günlerini belirtirken Aralık ayının zorlayıcı enerjilerini de belirtmesek olmaz diye düşündüm. Özellikle bu enerjiler o günler içerisinde daha tedbirli olmamız anlamında bizlere fayda sağlayacaktır. Evet Aralık ayı oldukça önemli bir ay çünkü Jüpiter Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. 2 Aralık tarihi itibariyle artık Jüpiter'in 1 yıllık Oğlak Burcu yolculuğu başlayacak arkadaşlar. Jüpiter'in oğlak burcuna ilişkin transiti ile alakalı e, burçlara e, göre yorumları yapmış olduğum bir videom daha vardı. Bundan birkaç ay evvel yapmıştım. Mutlaka onu da izlemenizi tavsiye ederim. Evet, e, Aralık ayı başlangıcı oldukça keyifli olsa da 8 Aralık tarihine geldiğimizde e, öğle saatlerinde Güneş ve Neptün arasında sert bir açı meydana gelecek. Güneş 15 derece yay burcunda Neptün ise 15 derece balık burcunda. Bu etkileşimden en çok değişken burçlar zorlanacak arkadaşlar. Yani ikizler, yay, balık ve başaklar orta derecelerde doğanlar veya yükseleni veya ay burcu bu derecelere yakın olanlar bu etkileşimden en fazla zorlanacak olan kişiler olacak. Güneş Neptün karesi ile beraber özellikle otorite figürleriyle alakalı patronlarımız, babamız, devletlerle alakalı, üst düzey kişilerle alakalı bir takım beklentiler ve hayaller kurduysa Bunların e, çıkmaza girmesi veya bir takım hayal kırıklıkları yaşamamız söz konusu olabilir. E, özellikle burada e, belki yanlış anlaşılmaya kendimizi yanlış anlat, anlatmaya da meyilli olabiliriz. E, bu noktada üstlerle çatışmak veya kendi içinize kapanmak gibi duygular yaşayacağımız bir süreç olabilir. İkili ilişkilerde de biraz hayal kırıklıkları ve yanlış anlaşılmalar hakim olabilir. Özellikle 8 Aralık öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar etkili olacaktır. Bugünlerde biraz dikkatli olmamızı tavsiye ediyorum. 9 Aralık gününe geldiğimizde ise Jüpiter ile Şiron sert bir açı meydana getirecek. Bu tabi sıkıntılı bir açı olacak arkadaşlar. Şiron biliyorsunuz bizim yaralarımızı bizim herkesden sakladığımız aslında herkese bir şekilde faydamızın dokunduğu ancak kendimize bir tesiri olmayan konuları sembolize eder. Ve Şiron bir derece koç burcunda Jüpiter'de 9 Aralık tarihi itibariyle bir derece oğlak burcunda bulunacak. Bu da özellikle... Oğlakları, koçları, yengeçleri ve terazileri etkileyecek arkadaşlar 0 e, derece yani 1 derece başlangıç derecesinde doğanlar veya yükseleni veya ay burcu bu derecelere yakın olanlar bundan doğrudan etkilenecek. E bu noktada Jüpiter e, olayları ve sorunları olduğundan daha fazla büyütebilir arkadaşlar. Yani başlangıç noktasından çok ileriye gidebilir veya kafamızda tahayyül ettiğimiz alanda abartmamıza sebep olabilir. E, bu konu özellikle koç ve oğlak aksında meydana geldiği için benliğimiz ve ee, kendi benliğimiz ve nereye doğru gittiğimiz yani benliğimize ne kattığımız ve geleceğimizle ilgili neyi planladığımız noktasında bir takım soruları sordurabilir bizlere. Bu bağlamda özellikle kendi isteklerimizi geri plana atıyorsak kendimizi e, hiçe sayıyorsak bunlarla alakalı ciddi bir farkındalık yaşatabilir ve bunu çok e, zor bir şekilde ağır bir şekilde yaşayabiliriz. Buna dikkat etmekte e, fayda görüyorum. Aynı zamanda bir derecede meydana geldiği için bu etkileşim bir şeylere başlamamızın gerektiğini fark edeceğimiz ve aslında bunlara başlamak açısından da yeterli cesaretimiz veya yeterli motivasyonumuz, kendimize güvenimizin olup olmadığını sorgulayacağımız bir döngü içerisinde bulabiliriz kendimizi 9 Aralık tarihi itibariyle. 11 Aralık tarihine geldiğimizde Venüs ve Satürn kavuşumunu gözlemliyoruz. Venüs ve Satürn kavuşumu aslında kişisel haritalarınıza göre olumlu veya zorlayıcı etkiler getirebilir. Ancak genel itibariyle bir iyicil ve bir malefik olarak tanımlayabileceğimiz gezegenin kavuşumu her ikisinin etkisini ekart etmesine sebebiyet verecektir. Bu nedenle özellikle ikili ilişkiler anlamında. Sıkıntılar, zorluklar ve sınavlar ön plana çıkabilir. E bu noktada sınırlarımızın ne kadar dar olduğunu, çevremizde yaşanan olayların ilişkimize olan tesiri ve bizim bir şekilde o çıkmazın içerisinde kayboluşumuz gibi durumlarla yüzleşmemiz gerekebilir bu noktada özellikle ikili ilişkiler anlamında bitme bitiş kararları kalıcı bir takım başlangıçlar vermek açısından aslında uygun tarihler olacaktır ki hemen akabindeki 12 Aralık tarihinde bir dolunay gerçekleşecek 19 derece İkizler burcunda gerçekleşecek bu dolunay bu dolunayla beraber özellikle bazı noktalar kopmaya başlayacak arkadaşlar e, bu dolunay tabi ki biliyorsunuz her dolunay ay ile güneşin karşı karşıya gelmesinden e, ortaya çıkan gökyüzü olayları da dolunayla ilişkin ayrıca bir video daha hazırlarım ancak ay ile güneşin karşı karşıya geldiği her e, gökyüzü olayında bizler biraz giriliriz biraz stresli hissederiz e, uykularımız kaçabilir vücudumuz e, ödem yapabilir sebepsiz ve huzursuz bir halimiz yani sebepsiz bir huzursuzluk hissedebiliriz. Bu anlamda özellikle 11 ve 12 Aralık günlerine de dikkat etmemizin faydalı olacağını düşünüyorum. 13 Aralık gününe geldiğimizde hem Mars ile arasında iyicil etkileşimlerin olduğu ama aynı zamanda akşam saatlerinden itibaren Venüs'ün ve Plüton'un kavuşumuyla beraber haritalara göre zorlayıcı veya iyicil etkileri beraberinde getirebilecek bir kavuşumu gözlemliyor olacağız. Bu noktada Venüs'ün 21 derece oğlak burcunda, Plüton'un ise 21 derece oğlak burcunda kavuşumuyla beraber özellikle ikili ilişkiler Maddi konular haritalarınızda Olak Burcu'nun e, sembolize ettiği konular e, bir yükselen yay için bu bir maddi konu veya bir özdeğer meselesi olabilirken bir yükselen yengeç için evliliği veya ciddi ilişkileri ortaklığı söz konusu olabilir. Dolayısıyla özellikle Olak Burcu'nun 21 derecesi hangi evinizi sembolize ediyorsam bu anlamda köklü bir e, sınav, köklü bir değişim söz konusu olacaktır. Venüs-Bürüt'e kavuşumu ee, aslında Plütonun etkisini hafifletirken Venüs'ün etkisini zayıflatan bir yapıda olduğu için her iki gezegenin birbiriyle içe geçmesi e, aynı zamanda e, Plütonik etkilerin de ortaya çıkacağını yani e, sil baştan başlamak gereken durumların ortaya çıkabileceğini e, gösterdiği için e, bunu da zorlayıcı bir etki olarak değerlendirmeye tabi tutmak istedim ki bugün de özellikle 13 Aralık akşam saatlerinden itibaren 14 Aralık'a kadarki süreçte İkili ilişkiler, parasal konular anlamında bazı şeyleri kapatmak ve yeni bir defter açmak durumunda kalabiliriz arkadaşlar. Evet 20 Aralık tarihine geldiğimizde ise Merkür ve Neptün arasında bir sert açı meydana geldiğini görüyoruz. Merkür Aralık ayı itibariyle yay burcuna geçiş yapmıştır. Neptün biliyorsunuz uzun bir süredir balık burcunda konumlanıyor. Merkür ve Neptün e, karesi ile beraber özellikle değişken burçların yani ikizler, yay, balık ve başak burçlarının doğrudan etkileneceği, yine orta derecelerin hakim olacağı. Bilhassa e, aldanmaların ve aldatmaların e, ön plana çıkacağı bir süreç e, meydana gelecek aslında. E, burada belki e, bazı kişiler bu tarz aldanma veya aldatma haberleri alabilirken birbirimizle kurmuş olduğumuz iletişimde ee, yanlış anlaşılmalar da e, sıklıkla ortaya çıkabilir. Yani gereğinden daha iyimser olabileceğimiz gibi gereğinden daha alıngan veya kötümser karamsar bir tavırda da olabiliriz. Dolayısıyla iletişim tarzımız çok da gerçekçi ve realist olmayabilir. Bu noktada özellikle 20 Aralık civarındaki günlerde herhangi bir sözleşme imzalamanızı tavsiye etmem. Herhangi bir yeni işe başlamanıza kontrat yapmanızı tavsiye etmem. Keza e, evlilik, akdi, nikah akdi de bu kapsamda değerlendirilecektir. Yani Merkür'ün temsil etmiş olduğu konularda dikkatimiz dağınık olabilir. Aklımız başka yerde olabilir. Karşımızdaki insan bizi aldatmak isteyebilir. Biz e, farklı değerlendirebiliriz durumları. Dolayısıyla bu anlamda özellikle 20 Aralık tarihi civarında da Merkür'ün sem sembolize etmiş olduğu konularda biraz daha temkinli olmakta fayda var diyorum arkadaşlar. Özellikle 22 Aralık'a kadar bu durumu Erteleyebilirsiniz ancak 22 Aralık tarihine geldiğimizde ise Venüs Uranüs arasında sert bir etkileşim meydana gelecek. Bu da daha çok sabit burçları etkileyen bir durum. Yani kova burcu, aslan burcu, boğa burcu ve akrep burçlarını doğrudan etkileyecek ve ilk derecelerde meydana geliyor bu etkileşim. Bu özellikle e, ikili ilişkilerde e, kalıcı kopmalar, kalıcı başlangıçlar, parasal anlamda sürpriz gelişen yeni durumlar, Hesapta olmayan e, konuların tekrar gündeme gelmesi biraz sürprizli bir etkileşim ve ani çıkışları da e, ani parlamaları da beraberinde getirebilir. Bu noktada e, özellikle ikili ilişkiler anlamında ve parasal konularda biraz daha e, temkinli olmakta fayda var. Ancak her ne kadar temkinli olursak olalım bu ani çıkışlarda e, haritamızda eğer destekliyorsa meydana gelecektir arkadaşlar. Evet e, akabinde e, 26 Aralıkta büyük bir güneş tutulması meydana gelecek. Aslında güneş tutulmasını ben bütün videolarda pozitif olarak değerlendirdim. Her ne kadar karmik etkiler kadersel etkiler çok büyük e, oranda ortaya çıkacak olsa da bizleri zorlayacak olsa da bu güneş tutulması. Ben bu tutulmayla beraber özellikle 2020'ye giriş yaparken güzel yeni başlangıçları beraberinde getireceğini düşündüğüm. Bir yeni ay olarak değerlendiriyorum ki buna ilişkin zaten kapsamlı bir video hazırlayacağım. Bu bağlamda özellikle bu güneş tutulmasına eşlik eden Jüpiter'in de şans getireceğini umuyorum. Bu noktada güneş tutulmasına şanssız ve kontrol edilmesi günler kapsamında değerlendirmesem de yine de o günler civarında karşılaşacağımız karmik etkileri de hatırlatmak istedim sizlere. Evet Aralık ayının dikkat edilmesi gereken günleri bu şekildeydi. Gördüğünüz üzere çok fazla e, sıkıntılı günlerden bahsetmedim sizlere. Aslında genel itibariyle şanslı etkilerin olduğu, karmik etkilerin yoğun olduğu ve e, özellikle tutulmaların e, döngüsü içerisinde hayatımızın e, seyrinin değişeceği bir ay Aralık ayı. Ve bununla beraber Jüpiter'in de oğlak burcuna geçişiyle beraber aslında Aralık ayının önemi iki kat artıyor arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Kanalıma desteklerinizi göstermek adına abone olursanız çok sevinirim. Yeni video fikirlerinizi Aralık ayında yaşamış olduğunuz olayları yorumlarda paylaşırsanız etkileşimimizi artırmış oluruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.